Alo, Ne var Harun? Amirim ben bu flash'ı ne yapayım Bir tarafına sok Harun bir tarafına sok Ne tarafıma sokayım abi Götüne sok hamına koyayım götüne sok Gerizekalı ya beni sinir ediyorsun. Tamam geliyorum bekle. Gerizekalı. Cık. Allah herkese beyin verirken bu harın neredeydi amına koyayım ya. Gerizek aldı. Senin ben beynin var ya Harun Senin ben Seni Senin beynin sikim. Gerizekalı. Al flaşı nereye sokayım? Götüne sok amına koyayım. Lan bilgisayarı sokacağım bilgisayarı amına koyayım. Bunun, bunun neresi zorla amına koyayım sana? Böyle. He? Gerizekalı mısın sen? İşine gelince kafan çalışıyor amına koyayım. Karı hıfs geçmeyi biliyorsun amına koyayım. Karılara içki içmeyi biliyorsun amına koyayım. Abi şimdi oralara girme sen. He? İşe gelince salak rolü ne atıyorsun lan bir gerizekalı aptal. Neyse. Laharı, bak oğlum bak kafanı topla kafanı topla la oğlum ceviz yala bağık yala la oğlum bol bol bir ayçla kafan çalışmıyor amana koyim gerizekalımsın oğlum sen he gerizekalımsın amana koyayım neyse ya sinirlendirdin beni allahım ya da oğlum da hırsızın şeyi var la Neyi var Heves sana söylemeyi unuttumla. Hırsız hani bir tane kızı seviydi yani. He? Ona bugün evlenme teklif edecekler. Ona ciddi misin? E düğün var ahmirim düğün düğün. Lan oğlum arkadaş benim. Dost benim. Seni çağıran oldu mu? E doğru diyorsun abi. Gelim mi? Gel mamına koy. Bütün herkesi kesersin sen bırak onu. Gerizekalı. Gelme lan. Siktir git. Amına kodumun gerizekalısı. ya. Flash'ı diye nereye sokacağım diyor amına koyayım. Bilgisayara sokacağım amına koyayım. Nereye gidiyor amına koyayım? Götüne mi gidiyor bu amına koyayım? Götüne girse de o görüntüleri götünden nasıl çıkartacaksın? Gerizekalı ya kodomun geri zekalı halını ya. Menesis salak. Bursuzun evine gideyim. Oradan da şeye geçeriz. Eee evlenme teklifi edeceği yerde. Napıyon lan Johnny Karay'ın içine girmişsin lan Oo, götün donar amına koyum Kalksana lan oradan Amına koyum Götün başın donacak sonra <gülüyor> Çocuğun olmayacağı amına koyum Karın içine girmiş gerizekalı diye Şş, hırsız Oo, wow, Damat